Gördüğünüz gibi Türkiye'nin tarafsız ana haber bültenine karşınızdayız. Ben Deniz Ömer Tarık Maza, Tarikhaber.com ana haber ile başlıyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda günün önemli gelişmeleri seçim paylaşacağız Ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tarayacak olursak. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Pinterest, sosyal medya Snapchat, Pinterest, Reddit, Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Facebook, TikTok, LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, Reddit, Snapchat, Facebook, YouTube, Pinterest, Reddit, Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest, Reddit, Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Facebook, LinkedIn, kanalımız YouTube, Pinterest, Reddit, Snapchat, ulaşabilirsiniz. Bu bıçağımın açacağımızı pek sanmıyorum. Çünkü izleyeceğiz oluyor değerli izleyenler. Ama likele yayındayız. Like kanalımız. Tarık Haber Türen. Bu e, ulaşabilirsiniz. Yeni sosyal medyamız, e, da. Ortada yayındayız. Bu da yeni açtık değerli izleyenler. Ortada bizleri takip edebilirsiniz. E, Buzkes'te dediğimiz gibi yayındayız. Buzkes kanalımız tarih Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Diyoruz ve anahtar ürünümüz başlıyor. Biz de geçiyoruz. 19.18. Sıfır ikili yükselişte, on işte beş bin de yükselişte, borsa yüz otuz bitcoin yirmi yedi nokta kaldı. Ne yaptın, Abakar, Winkend, Abakar, ne yaptın sen Abu Bakar akıl almaz golüyle herkesi yerinden kaldırdı değerli izleyenler. Beşiktaş'ın devre arasında transfer ettiği ve Winkend Abu Bakar son üçlük maçında üç gol kaydetti. Kamerunlu Fur ve İstanbul Spor'a uzaklardan attığı nefis golle izleyenleri adeta büyüttü. Ne yaptın sen Abu Bakar akıl almaz golüyle herkesi yerinden kaldırdı. 18 Mart 2023 2036. Beşiktaş'ın devre arasında transfer ettiği Vincent Aboubakar son 3 lig maçında 3 gol kaydetti. Kamerunlu forvet İstanbulspor'a uzaklardan attığı nefis golle izleyenleri büyüledi. Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar düşme hattında yer alan rakibine karşı 60 dakikalık bölümde rahat bir oyun sergiledi. Görüntü ben Sports. Açılışı Cengal. Beşiktaş, 42. dakikada Ceng Tosun'un kafa golüyle maçta öne geçti. 5 ay sonra sahalara dönen Raci Kersal, asisti yapan isim oldu. Görüntü, Bein Sports. Abu Bakar sahneye çıktı. Karakartal'da 56. dakikada sahneye çıkan isim bu kez Abu Bakar'dı. Yaklaşık 25 metrelik mesafeden kaleye falsolu bir füze gönderen Abu Bakar, çaresiz bıraktı. Aliçi yerinden kıpırdayamadı. Benz Son 3 maçında 3 gol. Galatasaray'da silik kameramız yaptı. Yorumlar. Ana haber diyor yenlerız diğer haberimize geçiyoruz. Fenerbahçe, total 4 yıllık imza geldi. Fenerbahçe Kulübü takım kaptanı Altay Bayındır ile yılına kadar sözleşme imzaladığını cierto, açıkladı. Fenerbahçe Kulübü, takım kaptanı Altay Bayındır ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığını açıkladı. Süper Lig ekibi Fenerbahçe, başarılı kalecisi ve kaptanı Altay Bayındır ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı. Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şöyle. 2019 yılından beri formumuzu gelip bağlı ve aidiyetiyle futbol A takımımızda kaptanlığa kadar yükselen Altay Bayındır ile sözleşmemiz 4 yıl uzatılmıştır. Fenerbahçe'nin alanya spor maçı kadrosu belli oldu. Amitadır gelinmiz ayırtık 27 sezon sonuna futbol ağ Fenerbahçemizin bir numaralı kesimlerinden olacağı yüzümüzü ödüreceğine inanıyoruz. Kulü transfer olduğundan bugüne kadar duruşuyla ile olan adıra Fenerbahçemizin çatısı altında ve hedeflerimiz yolunda başarılar diliyoruz. Haber Habermüketlerimiz devam ediyor yaklaşık bu ekranlarda bir sihir hafiflerimizi geçiyoruz. Patil İmran Han hakkında duruşmalara çıkmadı. Gerekçesiyle belen tutar... tutuklama kararı iptal edildi. Pakistan mahkeme, eski Başbakan Imran Han hakkında duruşmalara çıkmadığı gerekçesiyle verilen tutuklama kararını iptal etti. Dal gazetesindeki habere göre, Pakistan Adalet Hareketi Partisi, (PTI) lideri Han, yargılandığı davanın duruşmasına katılmak için oradan başkent Islamaba'da geldi. Ancak mahkeme dışında PTI taraftarları ile polis arasında Ahmet'e yaşaması sürüyle Han'ın mahkemeye çıkması gecikti. Yaşanan gelişmediğine ardından mahkeme hakimi Zafer Han'ın duruşmaya katıldığını gösteren belgeyi arabasının imzalamasını ve mahkeme salonuna gelmemesine müsaade etti. İkbal, Han hakkında duruşmalara çıkmadığı gerekçesiyle verilen tutulma iptal ederek duruşmayı 30 Mart erteledi. 61 PTA taraftarı gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Rana Sanoğlu'na polisin İmran Han'ın evine baskını sırasında evden silahla ateş edildiğini belirterek, evde molotof kokteyllerinin, patlayıcıların ve bomba yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiğini ifade etti. Rencap Emniyet Müdürü Osman Amal Selamalar sonucu AK, 47 kaşın kof tüfekleri ve fişekler ele geçirildiğini dile getirerek, şu ana kadar altmış bir kişinin gözaltına alındığını ve bunun artabileceğini kaydetti. Han, bu sabah Lahore'dan ayrılmıştı. Han, bu sabah Lahore'daki konutundan duruşmaya katılmak için Islamaba'da doğru yola çıkmıştı. Yargılandığı davaların duruşmalarına katılmayan Han hakkında 13 Mart'ta iki tutuklama kararı verilmişti. Polisin Han'ı gözaltına almak için 14 Mart'ta başlattığı operasyon sırasında PTE taraftarları ile emniyet mensupları arasında çatışmalar yaşanmıştı. Polis ve paramiliter birlikler İmran Han'ı gözaltına alamamıştı. Olaylarda 60'tan fazla polis yaralanmış, 15 gösterici gözaltına alınmıştı. İslamabad Yüksek Mahkemesi, duruşmaya katılacağını beyan eden Han hakkındaki tutuklama kararını dün askıya almıştı. Eski Başbakan Han hakkında 94 dava bulunuyor. İmran Hükümeti Nisan 2022'de düşmüştü. Pakistan Parlamentosu'nda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 hayır oyuyla İmran Han Hükümeti düşmüştü. Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla sat çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti. Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir. Haber müdürlüğümüz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda değilse diğer haberimize geçiyor. Rusya Federasyonu adına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kırım'da Rusya Devlet Başkanı'nın yıldız dönümü haftasında bugün Kırım Ağa geldi. Putin'in Kırım ziyaretini doğrulayarak çocuklar için olan bir sanat okulunun açılışına katıldığını belirtti. Putin'in binadan ayrılırken resmi aracı kendisinin kullandığı görüldü. Ukrayna'ya bağlı Kırım Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu tarafından 16 Mart 2014'te düzenlenen gayri meşru bir referandumla ve uluslararası hukuka aykırı şekilde ihak edilmişti. Ama haber Türkiye'de müdahale ediyor yaklaşık saatte bu ekranlarda İzmir'i 41. günde son rakam açıklandığı can kaybı yükseldi değerli izleyenler. Son dakika haberine ve Fuat Oktay acı plançoyu açıkladı. Karamanmaraş merkezi depremlerde can kaybı sayısı yükseldi. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Karamanmaraş merkezi depremlerde 6.807'si yabancı uyruklu olmak üzere 49.589 kişinin hayatını kaybettiğini bildi. Ama haber bültenimiz devam ediyor bir saattir bu ekrandayız yer haberimize geçiyoruz. Bu gece dikkat deyip duyurdular. Sel felaketimizde hava döneminde uyarı geldi. Son dakikada ben de meydana gelen sel felaketinin hayatını kaybetmişti. Şamlı-Fazer'den dolayı büyük yer almıştı. Son olarak yapılan uyarı da, bu gece dikkat edilmesi gerektiği bildirildi. Bölgede dolu ve sağanak kıyamının etkili olması bekleniyor. İşte, son dakika hava durumu haberinin detayını. Ana Haber bültenimiz devam ediyor, yaklaşık 16.00 bu ekranlardayız ve geçiyoruz. Kırk süreçte Yavaş Akşener'den ne isteyip ben de onlara uydum diye açıkladı. Yine katılacağı canlı yayında gündemine daha önemli açıklamalarda bulunuyoruz. Altı masada krize neden olan daha sonra iki, iki belediye başkanının Cumhurbaşkanı Yardımcısı aday olduğu süreçte ilgili bilinmeyenler Akşener, o dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisinin istediğini canlı yayında açıklaması. Kritik süreçte Yavaş, Akşener'den liste. Ben de onlara uydum diyerek açıkladı. Son uculleme 18 Mart 2023-2059. İyi PANEL yapıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Altılı masada krize neden var iki belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olduğu süreçle ilgili bilinmeyenlere değinen Akşener, o dönem Ankara Şehir belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisinden isteğini canlı yayında açıkladı. İyi Parti lideri Meral Akşener, İYİ Zekan Uğur Dündarlı haftanın panoraması programına katıldı. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Akşener siyasette yaşanan son gelişmeleri değerlendiriyor. Akşener'in açıklamalarından satır başları. Gönül rahat ki Sayın kılıçlar üçüncü Cumhurbaşkanı olacaktır. Başarılı iki arkadaşımızla başarılı. Bakın şimdi birinci turda kazanmayı konuşuyoruz. Ben yorum birinci turda kazanılacağına. Bu bezistten kurtulacağımızı düşünüyorum. AK Parti'ye oy veren seçmendir, seçmendir. Bu şekilde sayıcılıkla birinci turda kazanabiliriz. Seçmen hangi partiden olursa belin ümettir. korkulan insan olmamalıdır. Ben gelmiş geçmiş en rahat konuşulan işleri Bakanıydım. Benden korkmazlardı. Aynı ailenin çocukları neden birbirine bıçak çeksin? Bu ülkenin refaha ulaşması hepimizin görevi. Mansur Yavaş'ın açıklamaları. ...çup farklı olarak masaya ben getirmiş oldum. CHP ile anlaşan sonra orada bir arkadaşımız itiraz etti buna. Sonuç itibariyle bu iki arkadaşımızın başkası olarak yer almalarına, bizlerin de başkan yardımcısı olarak milletvekili olmadan yer almasına doğru gidildi. Çünkü orada benim de ikna olmama sebep olan şey şuydu, Sayın Davutoğlu ve Sayın Babacan'ın tavrı ben doğru olduğuna kanaat ettim. Da genel başkanların milletvekili olmamasının bu seçimi alacağımıza dair inancın gerekçesi olabileceğini söylediler. Ben de bunu olumlu buldum. Ondan sonra el sıkıştık. Ben mesela pazar gecesi görüştüğümüz için Mansur Bey ve Ekrem Bey biliyor, yani iki gün ertelesek, daha rahat konuşulsa dedim. Mansur Bey dedi ki, insanlar gelecek. Bu heyecanı ortadan kaldırmayın, siz bunu hızlandırma konusunda bize yardımcı olmayın. Ben de onlara uydum. Ayrıntılar geliyor. Ana sahipleri için tıklayınız. Hala haber bölgenimiz devam ediyor. Değerli dostlar, kaç saattir? Bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Ve diğer geçiyoruz. Depelerle nakliyeciler arasında taşlı sopalı kavga meydana geldi. Çok sayıda ekip sevk edildi. 6 Şubat'ta ağır neden olan depremin ardından konteynerlarda yaşamaya başlayan deprem zilelerle arasında gürü gürültüm nedeniyle kavga çıktı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga sonrasında çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Uzun uğraşların ardından taraflar sakinleştirilirken nakliyeciler bölgeden çıkarıldı. Neden nakliyeciler arasında da kavga? Çok sayıda ekip sevk edildi. Son güncelleme 18 Mart 2023 19:49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 Yeşilyurt ilçesinde konteynerde kalan depremzeler ile nakliler arasında gürültü iddiasıyla çıkan taşlık, sopalı kavga, ortalık savaş alanına alındı. Bir kişinin yaralandığı olarak özel hareket ve çevik kuvvet ekibinin müdahalesiyle ümeden kontrol altına alındı. Taraf açtırıldı. Olay saat 17.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Barguzu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bölgede depremzedeler için oluşturulan konteyner kentte kalan vatandaşlarla ile eşya taşımacılığı yapan çok sayıda nakliyeci arasında gürültü tartışması nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan taşma kısa sürede taştı, sopalı kavgaya dönüşen bir sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine özel hareket ve çevik kuvvet ekipleri sevk edilirken ekipler tarafları zorla yatıştırdı. Nakliyeciler bölgeden çıkarıldı. Nakliyecilerin kendilerini sürekli rahatsız ettiğini ileri süren konteynerken sakinleri şahıslar hakkında şikayetçi olurken nakliyeciler ise polis eşliğinden bölgeden çıkarıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. İHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Haber bültenimiz devam ediyor. Yaşık saç bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Beşiktaş İstanbul Spor maçına tribünlerle gündem oldu. Süper Lig'in 26. 6. haftasında Beşiktaş sahasında İstanbul Spor muhattı. Karşılaşma önceki iki takımın ısındığı esnada ince kuruluş tribünleri gösterirken bir taraftar farklı tarzıyla sosyal medyada gündem oldu. Beşiktaş İstanbul'da her tribündeki o ismi soruyor. Saçlarıyla gündem oldu. Son güncelleme 18 Mart 2023 19:59. Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş sahasında İstanbulspor karşılaşma öncesi iki takımın ısındığı esnada yayıncı kulübünleri gösteren bir taraftar farklı tarzıyla sosyal medyada oldu. Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile İstanbulspor olmak hiç karşı geldi. Sonucu merakla beklenen mücadelenin öncesinde karşılaşması taraftarlar tribündeki yerini alırken, karşılaşmayı izlemek için tribündeki yerini alan bir Beşiktaş taraftar çokça konuşuldu. Günün maçları, tüm maçlar, Meşe, Beşiktaş, bir, sosyal medya onu konuştu. Üç öncesi iki takımın ısındığı esnada ekran'a gelen isim Sak City'yle dikkat çekti. Ana sayfaya dönmek için tıklayın. Ana haberimiz devam ediyor yaklaşık bir saattir. Bu ekranlarda. ve diğer haber. Deprem felaketinin 40. gününde ellerinde bahur ve rehinlerle almak düzenlediler değerli izleyenler. 6 Şubat saat 04.17'de Karavanmaraş'ın merkezi meydana gelen depremde 50.000'e 50 yakın vatandaşımız hayatı kaybetmişti. Yıkımı en ağır yaşayan illerin başında da hata yer aldı. Samaday içerisinde felaketin 40. gününde hayatını kaybeden vatandaşları almak isteyen ilçe halkı ellerinde bahur ve rihinler Rihenlerde, sokaklarda görürüz. Deprem felaketinin 40. gününde ellerinde bahur ve rihenlerle anma düzenlediler. Son güncelleme 18 Mart 2023 17:16. 6 Şubat sabah 04:17'de Kahramanmaraş'ta merkezi meydana gelen depremde 5 bin'e yakın vatandaş hayatını kaybetti. Yıkımı en ağır günlerin başında daha yer aldı. Samandağ ilçesinde felaketin 40. Günü kaybeden vatandaşları anmak isteyen ilçe halkı ellerinde bahanli sokakta yürüdü. Kahramanlış merkezi depelerde hayatını samandağ ilçesinde hayatını kaybeden vatandaşlar için depremin 40. gününde sokaklarda anma düzenledi Felaketin kırıcı günü anma. 11'inin etkilendiği kahramanlar aş merkezlerinde 50 bine yakın insan hayatını kaybetti. Binlerce kişi enkaz altından yaralı çıkartılırken, çok sayıda bandı kalan konteyner ve çadır kentlere yerleştirildi. Tebren etkilenen insanlığa ilçesinde vatandaşlar günde dua okuyarak sokaklarda yürekli hayatını kaybedenleri andı. Hayatını kaybeden anıza hürrişe vatandaşlar, tüneylenenler ve bahurlarla katıldı. Ellerindekiler ne anlamak? Bahur Arapça tütsi anlamına geliyor. Rihen ise Atayda özellikle Reyhanlı yöresinde yetişen mut meyvesi acının yapraklarına deniliyor. Mersin'de rihen olarak bilinen bu yapraklar çok eski çağlardan beri hoş kokusu sebebiyle çeşitli törenlerde kullanılıyor. Rihen dalları ölülerin mezarlarına dikiliyor. Bir antik geleneklerinden birisi. Hatay yöresinde yakılan tütsülerin tarihi de İbrahim'i dinlerden eskiyle yanıyor. Hz. Muhammed'in kötü kokuları tutmak ibadet yakması sebebiyle İslam'dan sonra Hatay'da da tütsü geleneği devam etti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyor. Son dakika evet. Kasım Paşa'da Selçuk'un resmen sona erdi. Kasım Paşa kulübünden yapılan resmi açıklamada altı eleştiri eleştiriyorcuların hedefi olan tenis direktörü Selçuk İnan'la yollarının ayrıldığı duyuruldu. İstanbul biliyor 13 maça çıkan İnan bu karşılaşmada yalnızca üç galibiyet alabilmişti işte detayları. Şey. Son dakika Kasım Paşa'da Selçuk İnan dönüştü sona erdi. Son güncelleme 18 Mart 2023 21:10. Son dakika. Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada aldığı manubiyetlerle ekibinin hedefi olan teknik direktör Selçuk İnan ile yolların ayrıldığı duyuruldu. İstanbul ekibiyle 13 maça çıkan İnan bu karşılaşmalarda yalnızca 3 galibiyet alabilmişti. İşte detaylar. Süper Lig'in 15. haftasında ise sürpriz bir şekilde Kasımpaşa'ya imza atan Selçuk İnan'ın görevine son verildiği resmen açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, teknik sorumlumuz Selçuk İnan ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayırmış bulunmaktayız, ifadeleri kullandı. 13 maçta 3 galibiyet. Kasımpaşa'nın başında 12'lik maçına çıkan Selçuk İnan, 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 7 kez yenilmişti. Zira Türkiye Kupası'nda ise... Ünraniye spora 2. Birlik skora yenilerek veda içti. İşte yapılan açıklama. Yorumumuz Selçuk İnan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Selçuk İnan'a kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder. Bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Ana Anasaylı Kıçıklayız. Ama haber bir tevapleri sırf bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. İbrahim Tatlıses'in Kıvanç Tatlıtuğ ve Serena Sarıkaya'ya olay yorum geldi. Oynamıyorlar dedi. Şok TV'nin reyting rekortmanın yeni dizisi ay yayın günleri sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serena Sarıkaya'nın muhteşem uyumu ve başarılı oyunculukları da sık sık gündem oluyor. İbrahim Tatlıses aile dizisinin başarı oyuncularını övgü dolu sözlerle takdir etti. İbrahim Tatlısıray, ve Serenay Sarıkaya olay yorum. Oynamıyorlar. 14.2013-14-18 son güncelleme. 18 Mart 2023 1426 Show TV'nin de yeni yeni dizisi ele yayınlandığı ilk günden sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Kıvanç Çatlıtu ve Serenay Sarıkaya'nın muhteşem uyumu ve başarıncılığı gündem oluyor. İbrahim Tatlıses, aile dizisinin başrol oyuncularını öpü dolu sözlerle takdir etti. Takip et. Ekranların geniş emin olmaya aday olan aile dizisinin her bölümü sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başarılı oyunculuk performansı ve aralarındaki uyum büyük beğeni topluyor. İbrahim Tatlıses de diziyi bir kez izledim ve izlemekten vazgeçmek oyuncularına öpü dolu sözler sahip etti. Oynamıyorlar, yaşıyorlar. İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından diziyi bir kez izlediğini belirterek başrol oyuncularını takdir etti. Tatlıses, aile dizisini bir kez izledim vazgeçemedim sebebine gelince hem oyuncu hem de yönetmen gözüyle baktım. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'u oynamıyorlar, yaşıyorlar. O kadar doğal ki şaşırdım, baya yaşıyorlar. Yönetmenin oyun tarif etmesine gerek yok o kadar doğal ki her şey başarılar dilerim, dedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kismetse olur Melis Duse. Allah ver birtelerimiz bir Saattir ya saatler bu ekrandaki diğer haber 73 gün sonra İstanbulspor karşısında ilk 11'de başarılı asistini yaptı. Başka açta Süper Lig'in 26. haftasında oynan İstanbulspor mücadelesinde ilk 11'de başlayan tecrübeli oyuncu Raşit Cezal. Yaşadığı üst üste sak sakatlıklar sonrası 153 gün sonra bir mücadele ilk 11'de başlarken yaptığı asiste taraflardan büyük alkış aldı. İşte tüm detaylar. Spor. Beşiktaş. 18 Mart 2023 2023-2010 son güncelleme. Beşiktaş'ın yıldızı Raçık, gezer 3 gün sonra İstanbul Spor karşısında ilk 11'de başladı, asistini yaptı. 12.2023-20 son güncelle 18 Mart 2023 2030 Beşiktaş'ın Süper Lig'in 26. haftasında oynanan İstanbul Spor mücadelesine ilk 11'de başlayan tecrübeli oyuncu Raçık, yaşadığı üst üste sakatlıklar sonrası 3 gün sonra bir mücadele ilk. 11'de başlar yani. İşte detaylar. Takip et. Açıklama. Genç 31 pozisyon noktası har. Oynadığı takım Beşiktaş. Tüm istatistikler için tıklayın. Süper Lig'de son olarak ligin 10. haftasında Trabzonspor ile 16 Ekim 2022'de oynanan karşılaşmaya 11'de başlayan 30 yaşındaki futbolcu Raçip Gelsal, yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından 26. hafta mücadelesinde İstanbulspor karşısına tam 153 gün sonra ilk 11'de başladı. Günün maçları. Tüm maçlar. Mise. Beşiktaş. 1. İstanbulspor. 153 gün sonra 11'de Gezal, Demir Grup Sivasspor ile oynanan 23. hafta mücadelesinin son dakikasında oyuna dahil olurken, rapor tab Antalya Spor maçı öncesinde bir başka sakatlık daha yaşayarak yine takımdan ayrı kalmıştı. Antalya Spor ile oynanan erteleme maçı öncesinde 11 kişilik kadroya dahil edilen Gezal, ısınma sırasında yaşadığı sakatlıkla sebebiyle son anda kadrodan çıkarılmış, tecrübeli oyuncu Mekkeye Ankara Gücü ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında da sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. Herkesin soruyor. Saçları ile oldu. Asistini yaptı. 153 gün sonra ilk 10 de sahaya çıkan Gezal, taraftardan alkış alırken, aylar sonra çıktığı maçta Cenk Tosun'un golünde asist yaparak hazır olduğunu gösterdi. Ayrıca 5 ay sonra 11 de başlayan Gezal, 216 gün sonra da asist yapmış oldu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kartal ile güldü. İstanbul spora dur dedi ama devam ediyor yaptı bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz Sosyal medyadan fotoğrafta paylaştığı ünlü isimden yorum yağdı. İtalyan oyuncu Michael Moran Hatay'da deprem ziyaret etti. İtalyan oyuncu Michael Moroza'yı ve kız arkadaşı Mario Serio Türkiye'ye gelerek deprem için yar yardım faaliyetlerine katıldı. Hatay'da deprem ziyaret eden Rone sosyal medya hesabından da fotoğraflar ve videolar paylaştı. Daha önce de sosyal medyadan deprem zirilere destek veren ünlü ismin paylaşımlarına yorum yağdı. Ünlü oyuncuların paylaşımlarına yorum yapan ünlü isimler arasında ise İrem ve Demet Akalın da olduğu görülüyor. Sen bakıştı. Ünlü isimlerden yorum yağdı. İtalyan oyuncuları Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti. 18 Mart 2023 16:28 son güncelleme. 18 Mart 2023 17:13 Ünlü oyuncu Mişele Morone ve kız arkadaşı Moro, Türkiye'ye gelerek depremzedeler için yardım faaliyetlerine katıldı. Hatay'da depremzedeleri ziyaret eden Morone, sosyal medya hesabından da fotoğraflar ve videolar paylaştı. Daha önce de sosyal medyadan depremzedelere destek veren ünlü ismin paylaşımlarına yorum yağdı. Ünlü oyuncunun paylaşımlarına yorum yapan ünlü isimler arasında İrem Derici, Alın kalınında olduğu görüldü. Takip et. Ünlü oyuncu Michele Morone, deprem felaketinde büyük yara alan Hatay'daki depremzedeleri ziyaret etti. Sosyal medya hesaplarında ziyaretine dair görseller paylaşan ünlü sanatçı, bugün depremde etkilenen 17'den birisi olan Hatay'a geldi. Burada vakit geçiren çocuklar için biraz yemek, su, elbise ve oyuncak getirdi. Onlarla yaşanan kötü anıları unutturmak için biraz vakit geçireceğiz ifadelerini kullandı. Hemen şimdi destek olmalıyız. Şehir merkezinde olduklarını ve pek çok binanın yıkıldığını aktaran Morone, buradaki insanların hala desteğe ihtiyacı var. Yarın veya gelecekte değil, hemen şimdi destek olmalıyız, paylaşımını yaptı. Çocuklarla vakit geçirdi. Çadır kentleri dolaşan ikili, getirdikleri hediyeleri dağıtarak çocuklarla vakit geçirdi. Paylaşımlarına yorum yağdı. Daha önce de sosyal medya hesabından afetzedelere destek veren sanatçının paylaşımlarına dünyanın farklı yerlerinden de olumlu yorumlar geldi. Anadolu Ajansı. Hayatını kaybedenlerin sayısı şimdiye kadar kayda alınmışlardan. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Tavrimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ekrana reis ve diğer haberimize geçiyoruz. Günün videosunda bugün Gaziantep'te ürküten görüntü meydana geldi. Yıldırım binaya bakın nasıl hesap edelim. Gazi Antep, adeta geceyi gündüze çevirdi. Yıldırım binaya böyle isabet etti. 18 Mart 2023-16-16 son güncelleme 18 Mart 2016 Gaziantepte dün gece saatlerinde yol acı ve gök sonrası şimşekler çaktı. Kempte çakan şimşekler adeta geceyi aydınlatırken bir binaya Yıldırım'ın isabet etmanları anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Takip et. Gaziantep'te gece saatlerinde sağanak, dolu yağışı ve gök gürültüsü etkili oldu. Yer yer etkisini arttıran yağış cadde ve sokakları göre çevirirken, ara ara etkisini arttıran dolu yağışı ise kenti beyaz bir örtüyle kapladı. Gece boyunca sağanak ve dolu yağışına gök gürültüsü ve şimşeklerde eşlik etti. Kente çakan şimşekler adeta geceyi aydınlatırken, bir binaya yıldırımın isabet etme anları ise cep telefonu kameradan insaniye yansıdı. Çakan şimşeklerle birlikte karanlık gecenin bir anda gündüze dönmesi dikkat çekerken, binayı isabet eden Yıldırım'ın ardından ortaya çıkan görüntü hayretler içerisinde bıraktı. Kentte işte içti havanınca daha etkili. İha. Anasını tıklayınız. Devremze'de. haber bültenimiz devam edecek bu ekranlarındayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Ev fiyatları zam kez herkes merak ediyordu. İstanbul'da bazı marketlerden ev fiyatlarını sabitleme kararı geldi. Ramazan ayına asaydı günler kanal vatandaşlar ev fiyatlarına zam gelecek mi diye merak ediyordu. Beklenen haber İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Prekendeciler Derneği'nden geldi. Perder Ramazan ayı boyunca bazı ürünlerinin fiyatlarında sabitleme kararı aldıklarını açıkladı. Et fiyatları zamlanacak mı? Herkes merak ediyordu. İstanbul'da bazı marketlerden et fiyatlarını sabitleme kararı geldi. 18 Mart 2023-18-12 son güncelleme, 18 Mart 2023-18-12. Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşlar et fiyatlarına zam gelecek mi diye merak ediyordu. Beklenen Haber İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği'nden Ferderd geldi. Verder, Ramazan ayı boyunca bazı et ürünlerinin fiyatlarında sabitleme kararı aldıklarını açıkladı. Takip et. Bünyesinde 44 üye ve 2140 mağaza bulunan İstanbul Perder'den yapılan açıklamada, son dönemde kırmızı et fiyatlarındaki olan artışlara istinaden, Tarım ve Orman Bakanlığı, et ve süt kurumu yetkilileriyle yaptığımız çalışmalar sonucunda, Ramazan ayı boyunca bazı et ürünlerinin fiyatlarını sabitleme kararı aldı. Ramazan ayı sonrası da devam ettirmeyi planlıyoruz. Açıklamada, bu çerçevede kasap beyanı olan kampanyaya dahil olan üyelerimizde 20 Mart'tan itibaren dana kıymalık etin kilogram fiyatını 190 TL'den, dana kuş başının kilogram fiyatını ise 210 Türk Lirası olarak üyelerimize tavsiye fiyatlarından satış yapılmıştır. Bu uygulamamızı Ramazan ayı sonrasında da devam ettirmeyi planlamaktayız. Ifadeleri yer aldı. BHA. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Anadolu haber devam ediyor yaklaşık saattir. Bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haberi seriye bağladı. Beşiktaş İstanbul Sporu üç bir mağlup etti. Seriye dur dedi. Son dakika haberi süperlikte heyecan sürüyor. 26. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında İstanbul Spor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf... 3-1'lik skorla ev sahibi ekip Beşiktaş olan Siyah Beyazlar bu sonuca puan 49'a yükseldi ve İstanbul 3 başlık garibiyet serisine son verdi. İşte detaylı. Son dakika Kata seriye bağladı. Beşiktaş İstanbulspor'u 3 bir maruz etti seriye dur dedi. 18 Mart 2023 2057 son güncelleme 18 Mart 2023 2058 Son dakika. Süper Lig'de heyecan sürüyor. 26. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 3 birlik skorla ev sahibi ekip Beşiktaş olurken siyah beyazlılar bu sonuçla puanını A yükseltti ve İstanbulspor'un 3 maçlık galibiyet serisine son verdi. İşte detaylar. Takip et. Süper Lig'de heyecan 26. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Beşiktaş sahasında İstanbul Sporu konuk etti. Karşılaşmada Gülen taraf 3, birlik skorla Beşiktaş oldu. siyah beyazlıların golleri Cenk Tosun, Vincent Abubakar ve Redmond'dan geldi. Konuk ekibin tek golünü ise Lokilo kaydetti. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 49, A yükseltti ve son haftalardaki çıkışını sürdürdü. Antit tepkili İstanbulspor'un ise 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. İlginizi çekebilir. Raçık Gezzal öyle bir şey yaptı ki. Herkes tribindeki o ismi soruyor. Saçlarıyla gündem oldu. Beşiktaş ve Galatasaray birbirine katmıştı. Sürpriz ayrılık. Kaptan perdeyi açtı. Mücadelede gol perdesini açan kaptan Cenk uzunluğu. Tecrübeli oyuncu mücadelenin 42. ikinci yaptığı şık kafa vuruşuyla 1 0 -1 getiren golün ardından asker selama. 11 11'e döndü. Asistini yaptı. Siyah beyazlılarda yaşadığı üst üste sakatlıklarla formadan uzak kalan ve bu sezon yazıca altı maçta forma giyen yıldız oyuncu açık gezzaltan 153 gün sonra bir mücadeleye ilk 11'de başlarken Cenk Tosun'un golünde asistini yaptı. Top direkten döndü. Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan konu İstanbul Spor olurken, dakikalar 52 gösterir sırada Losaj'ın şutu direkten geri döndü. Abubakar'dan en fes gol. Karşıların 56. dakikasında Beşiktaş'ın bir diğer golcüsü İncant Abubakar sahneye çıktı. Ceza sahası dışında topla buluşan golcü oyuncu müthiş bir ayak içi vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0-a getirdi. Abubakar bu golüyle son 3 maçında 3 bir asist yapmayı başardı bir ayır. Konuk ekibi karşılaşmanın 70nci dakikasında 4 palya ayırdı. İkinci kez direk. Karşılaşmanın son dakikalarında, bu kez beşiktaş direk takıldı. Siyah beyazlarda makinin 89. dakikadaki şutunda direk gol izin vermedim. Redmond noktayı koydu. Karşılaşmanın belirleyen Redmond oldu. Tecrübeli oyuncu uzaktan gol ziliye getirdi mücadeleniz Ana Anasak için tıklayınız. Hazırım dedi. Gezal öyle bir şey yaptı ki. Helal izleyenler bu haberimizle birlikte tarikhaber.com ana haber ülkenin sona geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a Sitemizde yer alan reklamlara tıklayarak bize destekleyebilirsiniz. Tecrübeli daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'le uyanmak diyele, Yakşama değeri sorucak.